değerli izleyenler Türkiye'nin tarafsız ana haber ülkelerine karşınızdayız bendeniz Ömer Tarık Emaz'a tarikhaber.com ana haber bülteni başlıyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlarda Güneşkan gelişmeyi için paylaşacağız kendim ana haber bültenimiz başlıyor sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanışık olursak Twitch Tarık Haber TV Face, e sosyal cep tarih haber, Pinterest tarih haber, ok tarih haber, TikTok tarih haber gibi, Facebook tarih haber, LinkedIn tarih haber, yay tarih haber, Tumblr tarih haber, Instagram tarih haber, Twitter tarih haber 3. Ee, bu <gülüyor> kapatılan hesabımızın altresiyle efendim yeni hesabımızı söylüyorum. Tarık Haber, Şürekli Grand Type, YouTube Tarık Haber Gevi ve Kevme Tarık Yılmaz yayındayız değerli dostlar. Diğer sosyal medya kanallarımızda şöyle bir taranç yaparsak. Bunlar da sizlere tanıtırız efendim ve haberimize geçiyoruz. Son dakika haberiye hükümetten Twitter hakkında ilk yorum geldi. Canlı yayında soruldu değerli izleyenler. Son dakika haberiye canlı yayında Twitter sayesinde kurtulanlar oldu. Neden kapatıldı sorusu soruldu. Hükmetten Twitter hakkında ilk yorum geldi. Karaman'da peş peşe yaşanan depremlerin ardından acı bilanço artıyor. Deprem bölgesinde son dakika haberi gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Puhal Oktay yağma iddiaları birlikte CHP'de Kılıçlar onu iddiaların dayanandığı Türkiye'de Twitter erişim kısıtlandı. Hükümetten Twitter'la ilk yorum geldi. İşte son dakika haberin detayları. Son dakika canlı yayında Twitter sayesinde kurtulanlar oldu. Neden kapatıldı? Sorusu soruldu. Hükümetten Twitter hakkında ilk yorum. 8 Şubat 2023-2052 son güncelleme, 8 Şubat 2023 21:02 Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanan depremlerin ardından acı bilen artıyor Deprem bölgesinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, yağma iddialarıyla birlikte CHP lideri Kılıçdaroğlu iddialarını da yalanladı. Türkiye'de Twitter'a erişim kısıtlandı. Hükümetten Twitter ile ilgili ilk yorum geldi. İşte son dakika haberinin detayları. Takip et. Son dakika haberi, Twitter'a erişim engeli sonrasında hükümetten ilk açıklama. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, afet bölgesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9.000'i aştı. 20.000'in üstünde de enkazdan kurtarılan vatandaş var. Twitter çöktü mü? Sorunun kaynağını açıkladı. Bir basın mensubunun Twitter'da yoğun bir bilgi akışı var, sosyal medya sayesinde kurtulanlar oldu, birçok insanın hayatı kurtuldu. Twitter'da neden kısıtlamaya gidildi, sorusuna şöyle yanıt verdi. Son dakika, hükümetten Twitter hakkında ilk yorum. Teknik sorunlar var. Biz şu anda Afet'i yönetiyoruz, bununla ilgili kurumlar var, onlar daha detaylı bilgi verebilir, benim öğrendiğim bazı teknik sorunlar var, biz burada Afet yönetmeye çalışıyoruz. Bunlar ilgini çekebilir. Ona haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz efendim. Afat İl İl duyurdu. İşte tahliye noktaları. Buyur yönetmenim. Ve ev canlı yayısı Stüdyoya girdin yönetmenim. Evet, canlı yayıntıyız. Buyur yönetmenim. Yönetmenim Afat İlil duyurdu işte tahliye noktaları deriz izleyenler. Deprem bölgesinden ayrılacaklar için tahliye alanları sağlandı. Karamanmaraş'a meydana gelen ve yıkımlar neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Afat tahliye toplama alanları oluşturuldu. Bölgenin tahliye edilecek vatandaşlar için 10 ilde oluşturulan tahliye toplama alanlarının listesi Afet tarafından paylaşıldı açıklamada depremden etkilenen vatandaşların barınma alanlarına ve misafirhanelere yerleşeceği de belirtildi. Afat il il duyurdu. İşte deprem bölgesinden ayrılacaklar için tahliye alanları. 8 Şubat 2023 19:57 son güncelleme 8 Şubat 2023 20:09 Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve yıkımlara neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından AFAD, tahliye toplanma alanları oluşturuldu. Bölgeden tahliye edilecek vatandaşlar için 10 ilde oluşturulan tahliye toplanma alanlarının listesi AFAD tarafından paylaşıldı. Açıklamada depremden etkilenen vatandaşların barınma alanlarına ve misafirhanelere yerleştirileceği de belirtildi. Takip et. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkımlara neden olan depremler sonrası bölgede 3 gündür enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgeden tahliye olacak vatandaşlar için hava yolu şirketleri de ücretsiz seferler düzenlediklerini duyurdu. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da AFAD, bölgeden tahliye edilecek vatandaşlar için tahliye toplanma alanları oluşturuldu. Barınma noktalarına yönlendirmeler yapılacak. Depremden etkilenen vatandaşların barınma alanlarına ve misafirhaneler yerleştirileceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi. Deprem, bölgesine Uzaktan, nasıl Yardım, Ederim, 110107094476 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli deprem afetinden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı sebebiyle il dışına gitmek isteyenler için jandarma birikimlerince bulundukları illerde tahliye alanları oluşturulmuştur. Oluşturulan bu noktalara tahliye talebiyle başvuran vatandaşlarımızın tahliyesi yetkililerce belirlenecek olan en uygun vasıtalarla sağlanacaktır. Tahliyesi sağlanan vatandaşlarımız, gidecekleri illerdeki valilikler ve AFAD koordinasyonunda belirlenen barınma alanlarına ve misafirhanelere yerleştirilecektir. C-Yandan tahliye taleplerinin illerin barınma kapasitesine göre planlandığı bildirildi. Fendi imkanlarıyla ulaşım sağlayıp afet bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşların, çıkış yapmadan önce bulundukları yerlerdeki jandarma tahliye noktalarına bildirim yapmaları halinde, gidecekleri illerdeki barınma noktalarına yönlendirmeler yapılacağı bildirildi. DHA AFAD'dan cenazelere ilişkin duyuru. Bunlar ilgini çekebilir. Evolvia bebek mamalarında %20'ye varan avantajlar dermo ilem. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haber göre iş makineleri yağma iddiaları yazıklar olsun denildi. Fuat Oktay'dan yanıt geldi. Son dakika haberine göre Karamanmaraş Merkezi deprem faciasında bugün 3. gün oldu. Fuat Oktay'dan canlı da sert tepki geldi yazıklar olsun dedi. Deprem sonrası son dakika haberleri, e, haberleri Karamanmaraş'a meydan gelen 7,7 ve 6, 6 depremler onunca de yıkımlar neden oldu. Bölgede ekiplerin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye bölgeye yardım için sebebel oldu. Can kaybı ve yaradığı sayısları gitgide artıyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay depremle ilgili yaptığı açıklamada bu kadar insanın Alan teri üzerinden siyaset yapmaya çalışanlara yazıklar olsun dedik. Son dakika Kahramanmaraş merkezli deprem faciasında üçüncü gün. Fuat Oktay'dan canlı yayında sert tepki yazıklar olsun. 8 Şubat 2023-7 12 son güncelleme 8 Şubat 2023-2050. Deprem sonrası son dakika haberleri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 yıkımlara neden oldu. Bölgede ekiplerin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye bölgeye yardım için seferber oldu, can kaybı ve yaralı sayısı da gitgide artıyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, depremle ilgili yaptığı açıklamada, bu kadar insanın teri üzerinden siyaset yapmaya çalışanlara yazıklar olsun dedi. Takip et. Önemli gelişmeler. Deprem sonrası Kahramanmaraş, Hatay ve diğer illerdeki son durum. Fuat Oktay, yazıklar olsun. Vefat sayısı arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Bütün yollar trafiğe açıldı. Enkaz altında yürek yakan görüntü. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde. Gemiler İstanbul ve İzmir'den yola çıktı. Göksunda bir deprem daha. AFAD son tabloyu duyurdu. Can kaybı altı binası 234 oldu. Bakan Bozdağ duyurdu. 15 gün uzatacağız. Bakan Özel eğitim ve öğretime iki hafta ara verildi. Son dakika Türkiye 6 Şubat günü kabusu yaşadı. Kahramanmaraş, merkez üstleri Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ve 7 altınlık depremlerle sarsıldı. Hatay, Diyarbakır, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Malatya, Şanlıurfa, Adana ve Gaziantep'i de etkileyen depremlerde binlerce bina yıkıldı, vatandaşlar enkaz altında kaldı. Deprem haberiyle birlikte arama-kurtarma çalışmaları süratle başlatılırken, Türkiye bölgeye yardım gönderebilmek için seferber oldu. Deprem faciasının ardından 48 saatten fazla bir zaman geçerken, enkaz bölgesinde umutlu bekleyiş sürüyor. İşte Kahramanmaraş'taki depremler sonrası üçüncü günde dakika dakika yaşananlar. Deprem sonrası Kahramanmaraş, Hatay ve diğer illerdeki son durum. 20.20 .20. Fuat Oktay, yazıklar olsun. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, tüm bilgileri paylaştık. Ama bu ayrılanların buradan ayrıldıktan sonra ertesi gün çıkıp da bu kadar insanın alın teri üzerinden siyaset yapmaya çalışanlara yazıklar olsun. İş makineleri yolda bekletilmekte, içeri alınmamaktadır diye yoğun kırlı bilgi kirliliği yapılmaktadır dedi. Fuat Oktay'ın açıklamasından satır başları. 103 binası 800 personel sahada. Bölgede artçı depremlerin sayısı 790 oldu. Bunlardan 3 büyü 6 büyüklüğünde. Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında personel sayısı 21.600 olmuş durumda. Yurt dışından gelen ekiplerin sayısı da bunun içerisinde. Vafat ekipleri ve diğer sivil toplum örgütleri ekipleri sahada. Geleceklerle birlikte 66 ülkenin arama kurtarma ekibi bölgede çalışma yapacak. Yabancı ülkelerden gelen personelin 4931 İlfilen 1.756 1756'sı ise geliyor. Bu gecede geldikleri zaman sahaya yönlendiriyoruz. Toplam 103.800 personel sahada görev yapıyor. Afet bölgesindeki illere kontrollü şekilde doğal gaz vermeye başlıyoruz. Barınma için 1.060.000 kişilik kapasite oluşturuldu. 100.000 civarında çadırı 10 ilimize dağıttık. 1 milyon 250 bin battaniyeyi il, ilçeler ve ulaşılamayan köylere de havadan atıyoruz. İl ve ilçelerde çadır kentler kuruluyor, barınma ve beslenme hizmeti veriliyor. Köylere helikopterlerle yardımlar ulaştırılmaya başlanmıştır. Afetten etkilenen tüm il ve ilçelerimizde beslenme faaliyetlerine başladık. Afet bölgesindeki illere kontrollü şekilde doğal gaz vermeye başlıyoruz. Haberleşme alanında sabah itibariyle operatörlerimizin bizden istediği elektrik ve elektrik olmadığı yerlerde kendilerine jeneratör temin ediyor olmamızdır. Bu iki ihtiyacı da tamamen karşılamış durumdayız. Haberleşmedeki sorunları çözmüş olacağız diye paylaşmıştık. Tüm operatörlerle birlikte detay çalışma yaptık bugün. Bu gece sabaha kadar da tekrar bu sorunu yaşamak istemiyoruz. Gökten çözümü ile ilgili sabaha kadar faaliyetler yürütülüyor. Hiç sorun yaşamıyoruz. Hastanelerle ilgili yine dün paylaşmıştım artık buralarda Sahra Hastanesi veya daha küçük hastaneler bunlar kurulmuş durumda. Hizmet devam etmekte. Kapasite olarak ciddi bir sorun yaşamıyoruz. Hatta hiç sorun yaşamıyoruz. 10 gemi, 50 uçak ve bu uçaklarla 305 sortinin yapıldığı 72 helikopterle havadan faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. İlk gün yoğun tipi nedeniyle hava araçlarınızı fazla kullanamamıştık. Daha sonra insansız hava araçları da dahil havadan araçlarımızı yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Yazıklar olsun. Gecemizi gündüzümüzü burada geçirmemize rağmen bizimle görüşmek isteyen herkese kapımızı açtık. Tüm bilgileri paylaştık. Ama bu ayrılanların buradan ayrıldıktan sonra ertesi gün çıkıp da bu kadar insanın alın teri üzerinden siyaset yapmaya çalışanlara yazıklar olsun. İş makineleri yolda bekletilmekte, içeri alınmamakta diye yoğun kırlı bilgi kirliliği yapılmakta. Son derece seviyesizce meydan okumalar yapılıyor. Biz burada birlik beraberlik mesajı verdikçe gidip çok basitçe iddialarla siyaset yapmak kadar çirkince bir olay olamaz. Siz kimsiniz ya? Siz kim olduğunuzu zannediyorsunuz? Siz devletin yapamadığını mı yapacaksınız? Belediyeden gelen araç havalimanını mı yapacak? Bu kadar mı acizleştiniz? Siz hangi havalimanını yaptınız? Siz kimsiniz ki havalimanı yapacaksınız? Kimsenin nazıyla uğraşacak durumda değiliz. Atay Havalimanı'nda hasar sonrası DHM'yi onarım çalışmalarını başlatıyor. Zaten AFET yönetiyoruz ve şunu söylüyoruz Türkiye'deki tüm kuruluşlar tamamının her türlü imkanlar devletin AFAD'ın koordinasyonunda afet Sedenin hizmetindedir. Her imkan kullanılır. Şimdi o hal ilan ediyoruz, hızlı hareket etmek zorundayız. Dolayısıyla kimsenin nazıyla uğraşacak durumda değiliz. Bir zihniyet bu kadar ucuzlamamalı. İskenderun Limanı'nda elyaf ve pamuk malzemelerin olduğu yerde bir yangın çıkıyor. Yanıcı maddeler nedeniyle şiddetlendi. Karadan ve havadan söndürülmeye çalışılıyor. Deniz kuvvetleri gemileri, deniz araçları ve diğer ilgili kuruluşlar karadan müdahale ediyor. Bunlardan bir tanesi de İstanbul Belediyesi, bunu davet eden biziz. 40 araçla müdahale edilen bir yangın bu. Yarısından fazlası orman bölge müdürlüğü araçları. Konya, Kırşehir Belediyeleri gibi birçok belediye var, İstanbul'un da var. Aracın fotoğrafını drone ile çekip, biz yangını söndürdük diye meydan okuma. Bir zihniyet bu kadar ucuzlamamalı. Enerji kontrollü şekilde veriliyor, bizim sahada elektrikle ilgili yaşadığımız sorunlar vardı, 30'un üzerinde trafo merkezinde ağır hasarlıydı. Bunların hemen hemen hepsi çözülmüş durumda. Bugünden itibaren kontrollü şekilde enerjiyi veriyoruz. Sadece risk oluşturduğu için şuraya vermeyin dedikleri yerlere vermiyoruz. Sokak ışıklandırmasına önem verdik. Büyük risk yoksa sokak ışıklandırmalarını yapalım ki arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olsun. 19.30 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu. 18.24 Vefat sayısı arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremlerde 9.057 kişinin hayatını kaybettiğini, 52.979 kişinin yaralandığını, 6.444 binanın yıkıldığını açıkladı. 17.20 Afad'dan aktarılan bilgiye göre Kahramanmaraş, Nurhak Merkezli 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 16.22 Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Türkoğlu ilçesindeki Şekeroba Mahallesi'nden geçen tren hattında hasar oluştu. Deprem sebebiyle tren hattının yön değiştirmesi dikkati çekti. 16.00 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin vurduğu illerden Hatay'ın Samandağ ilçesindeki arama, kurtarma çalışmalarını takip etti. 14.45 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, on elimizde 77 sahra hastanesi kurduk. Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz. Sağlık durumu riski depremzedelerimiz buralarda yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterlerle bölgedeki hastanelere sevk ediliyor. 14.00 Erdoğan duyurdu, ailelere 10.000 TL'lik yardım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere 10.000 TL'lik yardım yapılacağını duyurdu. Erdoğan açıklamasının devamında can kaybı sayısının arttığını belirterek, şu an itibariyle ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8.574. yaralı sayısı 49.133. yıkılan bina sayısı 6.444 diye konuştu. 13.45 Bütün yollar trafiğe açıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Genel Yolu Ağında ana arterlerin hepsinin ulaşıma açıldığını, deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergah bulunmadığını bildirdi. 13.4 Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları, bugün deprem bölgesinden yapılacak seferlerle 30 bin kişinin tahliyesini planladıklarını bildirdi. Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgelerinden planlanan seferlerle taşınacak yolcu sayılarını paylaştı. Üstün, vatandaşların afet bölgelerinden tahliyesi için seferlerin devam ettiğini belirterek, dün 19 bin 50 kişiyi taşıdık. Bugün ise 30 bin kişiyi tahliye etmeyi planlıyoruz. ''Vatandaşlarımızdan ricamız, bugün uçuşlarının gerçekleşeceğini bilerek sükunette meydanlarımızda sıralarını beklemeleridir.'' ifadelerini kullandı. 13.21 Enkaz altında yürek yakan görüntü Hatay'ın İskender'ın ilçesinde Selcan Bağış ile kızı Sıla ve 8 aylık bebeği Abdullah Efe evlerinin bulunduğu 4 katlı apartmanın çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. Ekiplerin çalışması sonucu anne ve iki çocuğunun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu. Selcan Bağış ile çocukları yan yana açılan mezarlara gözyaşları arasında toprağa verildi. Kızını ve torunlarını kendi elleriyle ekiplerle birlikte enkazdan çıkarttığını belirten Abuzek Yalçın, kızın ve torunlarımın dört katlı binanın enkazında birbirlerine sarılı halde kendi ellerimle çıkarttım. Allah kimseye böyle acı vermesin dedi. Selcan Barış'ın kuzeni Eyüp Yalçın ise 12 saatlik bir çalışmanın ardında Selcan ve çocuklarını birbirlerine sarılı şekilde enkazın içinde çıkartarak bugün de memleketi Yüksekova Dilektaşı köyünde aile mezarlığında depnettik diye konuştu. 13.02 Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'a geldi. Erdoğan, ilk olarak Kahramanmaraş Havalimanı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer yetkililerden depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Erdoğan, 12 Şubat stadyumunda AFAD tarafından kurulan çadır kentte ve bölgede incelemelerde bulundu, depremzedelerle konuştu. Erdoğan ile bölgeye AK Parti Genel Başkan Vekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da geldi. 12.39. Depremden etkilenen 10 ilde OHAL ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Meclis Başkanlığı'na sunuldu. 11.39. Gemiler İstanbul ve İzmir'den yola çıktı. Deprem bölgesine malzeme götürecek gemiler İstanbul ve İzmir'den yola çıktı. Gemilerde 74 çekici dorse, 15 rol trailer, 34 binç, 21 kepçe, 35 kamyon, 41 ekskavatör, 11 dorse ve 31 çeşitli araç, 114 tır taşıt, 74 iş makinesi, 4 tanker, 221 yolcu ve insani yardımlar bulunuyor. 11.30 Can kaybı sayısı 7.108 E yükseldi. Afat saat 10.35 itibariyle Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7.108 kişinin hayatını kaybettiğini, 4.910 kişinin yaralandığını açıkladı. 11.24 Kılıçdaroğlu Osmaniye'de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli 10 vuran deprem sonrası Osmaniye'yi ziyaret etti. Burada yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kılıçdaroğlu, depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu. 10.50 Can kaybı 6.957'ye yükseldi. Afat depremde can kaybının 6.957'ye yükseldiğini duyurdu. Göksun'da bir deprem daha. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5.1 şiddetinde yeni bir deprem daha meydana geldi. 10.04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor. 09:36 Afat son tabloyu duyurdu. Can kaybı 6 binası 234 oldu. AFAD, Sakon'dan alınan bilgilere göre an itibariyle Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 6.234 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 37.011 vatandaşımız yaralanmıştır. 07.50 Venezuela, Devlet Başkanı Nicholas Maduro'nun talimatıyla Kahramanmaraş merkezi, on ile etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye 50 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi. 07-29 Bakan Bozdağ duyurdu, 15 gün uzatacağız. Adalet Bakanı Bozda, deprem bölgesindeki barolara kayıtlı avukatlar ile diğer barolara kayıtlı olup da deprem bölgesinde yakınları olan avukatların ve müvekkillerinin hak kaybına uğramaması için adli süreçlerdeki bir süreleri depremin olduğu günden itibaren 15 gün uzatacağız. 0010 Can kaybı 5894E yükseldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5.894 kişinin hayatını kaybettiğini, 34.810 kişinin yaralandığını bildirdi. Deprem bölgelerinde çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayan Oktay, yıkılan bina sayısının 5.775, enkazdan kurtarılanların ise 8.000 civarında olduğunu kaydetti 23.30 Büyük Birlik Partisi, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere yarın Malatya ve Adıyaman'a gidecek. 22.36 Bakan Özel, eğitim ve öğretime 2 hafta ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özel, 10 ilin tamamında eğitim ve öğretime 2 hafta ara verilmiştir, ifadelerini kullandı. 19.25 Depremin başlamasıyla birlikte Kahramanmaraş'ın pazarcık ve Elbistan merkezli 10 ile etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem anına ait Diyarbakır'daki güvenlik kamerası görüntüleri depremin şiddetini ortaya çıkardı. Kayapınar ilçesinde bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 55 saniye süren depremin başlamasıyla beraber ortaya çıkan ışık hüzmesiyle açların ve yandaki binanın sallanması yaşanan afeti gözler önüne serdi. 19.10 Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 135 hesap yöneticisi tespit edildi. Gözaltına alınan 7 kişiden bir bit tutuklanırken yardımsever vatandaşları suistimal etmek isteyen internet sitelerinin de kapatılması sağlandı. 18.20 Türk Hava Yolları, Deprem Bölgesi Dönüş Seferleri ücretsiz olarak kullanıma açıldı. Türk Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda deprem bölgesi dönüş seferleri ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır, dedi. Buna göre Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kayseri çıkışlı direkt uçuşlar 13 Şubat'a dek tek yön ücretsiz olarak kullanıma açıldı. Bunlar ilgini çekebilir. Become Amor... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir o ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Yani cennetten bir kare diye paylaşmışlar. Depremde yerle bir oldu. Bin kişi yaşıyordu içinde değerli izleyenler. Hatay'daki rezidansı da bin kişi vardı. Cennetten bir kare diye paylaşmışlar ama depremde yerde bile oldu. Karamanmaraş'taki depremler on ili etkiledi. Bu iller arasında Hatay'da bulunuyor. Hatay'da yıkılan binaların arasında 2013'te tamamlandığı belirtilen 12 katlı ve 250 daireli rönesans re rezidansı da bulunuyor. Rezidansı yapan şirketin 2013'te sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştığı rezidans için Cennetten bir kare yazdığı ortaya çıktı. Hatay'daki rezidensta bin kişi vardı. Cennetten bir kare diye paylaşmışlar, depremde yerle bir oldu. 8 Şubat 2023-18-28 son güncelleme, 8 Şubat 2023 18:35. Kahramanmaraş'taki depremler 10 ile etkiledi. Bu iller arasında Hatay'da bulunuyor. Hatay'da yıkılan binaların arasında 2013'te tamamlandığını belirtilen 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans da bulunuyor. Rezidansı yapan şirketin 2013'te sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştığı rezidans için cennetten bir kare yazdığı ortaya çıktı. Takip et. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler tüm Türkiye'yi derinden sarstı. 10 ilde binalar yıkılırken enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarış başladı. <gülüyor>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 Hatay'ın Antakya ilçesi İnönü Bulvarı'nda 2013 yılında tamamlandığını belirtilen 250 dairesi bulunan 12 katlı Rönesans Rezidans 7.7 büyüklüğündeki Kahramanlaraş merkezli depremde yerle bir oldu. Rezidans enkazı havadan dronla görüntülenirken yapının depremde havuzun bulunduğu bölgeye doğru devrildi, sokaktaki başka binaya da hasar verdiği görüldü. İlginizi çekebilir. Deprem faciasında 3. gün. Anahaber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda iş diğer haberimize geçiyoruz. Ahmet Eyüp Türk Hastalığı'nın vefatı ardından detay ortaya çıktı. Rize başından sonra izine çıkmışlardı. Bir tek şehirde Ahmet Eyüp katmış değerli izleyenler. Karavanmaraş merkezi depremde Malatya'da enkaz altına kalan yeni Malatya Spor Kalecisi Ahmet Eyüp Türk Hastalığı'nın acı haber gelmişti. 28 yaşındaki Kaleci Eyüp Ahmet Türk cansız bedeni enkaz altından çıkartıldı. Yeni Mağabeya geçtiğimiz yıl görev yapan İrfan Buz, Ahmet Eyüp Türk hakkında açıklamalarda bulunmuş. Ahmet Eyüp Türk vefatı ardından detaylar ortaya çıktı. Z maçından sonra izine çıkmışlardı. Bir tek şehirde Ahmet Eyüp kalmış. 8 Şubat 2023-19-26 son güncelleme, 8 Şubat 2023-21-25. Kahramanmaraş merkezli depremde Malatya'da enkaz altında kalan yeni Malatya Spor Kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'dan acı haber gelmişti. 28 yaşındaki kaleci Eyüp Ahmet Türkaslan'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı. Yeni Malatya Spor'da geçtiğimiz yıl görev yapan İrfan Buz, Ahmet Eyüp Türkaslan hakkında açıklamalarda bulundu. Takip et. Kahramanmaraş merkezli olan depremde etkilenen şehirlerden biri olan Malatya'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Ahmet Eyüp Türkastan için yeni Malatya Spor'da geçtiğimiz yıl görev yapan İrfan Buz, fanatiki açıklamalarda bulundu. Bir tek şehirde Ahmet Eyüp kalmış. Oynamadığında küsmeyen, daha çok çalışan, oynadığında da elinden gelen her şeyi veren bir takım sporcusuydu. Altyapı oyuncularıyla da arası çok iyiydi. Herkesle de çok iyiydi Ahmet. Gençlere ağabeylik yapardı, takıma liderlik ederdi, ağabeylerinde çok iyi bir kardeşiydi. Her zaman yanınızda olmasını isteyeceğiniz bir insandı. Kulüple Yılmaz hocayla görüştüm. Onlar da çok üzgün, çok şükür sağlık olarak iyiler. Zem sonra izine çıkmışlardı, bir tek şehirde Ahmet Eyüp kalmış. Maalesef kaybettik, Allah rahmet eylesin ifadelerini kullandı. Daha 3 aylık evliydi. İlginç bir bilgi de veren İrfan Buz, biz de orada olabilirdik. Yılmaz Hoca'dan evvel teklif almıştım Malatya'dan. Teşekkür etmiştik başkana. Haberi alır almaz da saniyesi saniyesine, dakikası dakikasına konuştuk kulüp müdürüyle, hep iletişim halindeydik. Açıkçası umudumuz da vardı, eşi de çıktı oradan. Ama maalesef kaybettik, çok üzüntülüyüz. Daha 3 ay evvel evlenmiş, 28 yaşında pırlanta gibi genç bir çocuktu, yorumunu yaptı. Bunlar ilgini çekebilir. Turak Driven Salariyesi, Cana'da Meysur Pisi, Ün Turak Driven Jokes Cana'da Silçadesi. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor değer dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Bir diğer haberimize geçiyoruz. Deprem bölgesinde yaşandı AK Parti'nin eski vekilden İmam Onluğun'a sert sözler geldi. İngiliz uşağı Defold. Enkaz bölgesinde İmamoğlu'na gösterdiği tepki olay oldu. Sosyal medyada hızla yayıldı. Parti eski vekil Nursel Reyhanoğlu'ndan çok sert sözler geldi. İngiliz uşağı devlet burada dedi. Karamanmaraş'taki depremler sonrası bölgeye gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na AKP eski vekil Nursel Reyhanoğlu'nun da tepki gösterdiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Hızla yayılan görüntülerde Reyhanoğlu'nun İmamoğlu ve ekibine yönelik sert ifade kullandığı görüldü. E geliyorsun sen Türkiye'yi, sen İstanbul'una bak, gelmeyin, defolun, gidin. Şov yapma burada İngiliz uşağı ipatini kullanan eski vekile. İmamoğlu ve yanındakiler yanıt verirken çeydekiler araya girdi. Enkaz bölgesinde İmamoğlu'na gösterdiği tepki olay oldu. Sosyal medyada hızla yayıldı. AK Partili eski vekil Nursel Reyhanlıoğlu'ndan çok sert sözler, İngiliz uşağı defol. Devlet burada. 8 Şubat 2023-16-54 son güncelleme. 8 Şubat 2023-21-34. Kahramanmaraş'taki depremler sonrası bölgeye giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na AK Partili eski vekil Nursel Reyhanoğlu'nun tepki gösterdiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Hızla yayılan görüntülerde Reyhanoğlu'nun İmamoğlu ve ekibine yönelik sert ifadeler kullandığı görüldü. Ne geziyorsun sen Türkiye'yi, sen İstanbul'una bak. Gelmeyin, defolun gidin. Şov yapma burada. İngiliz uşağı, ifadelerini kullanan eski vekile İmamoğlu ve yanındakiler yanıt verirken çevredekiler araya girdi. Takip et. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilçeyi etkileyen 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası tüm Türkiye seferber olurken Türkiye'nin dört bir yanından belediyelerde tüm imkanlarıyla enkaz altındaki vatandaşları çıkarmak ve kurtulanlara yardım etmek için bölgeye geldi. İmamoğlu'na gösterdiği tepki olay oldu. Depremin ardından bölgeye giden İstanbul Büyükşehir Belediye, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, enkaz alanını gezerken beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde yıkılan binaların olduğu enkaz alanında bulunan İBB Başkanı İmamoğlu ve ekibiyle AK Parti 26. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanoğlu'nun tartışta görülüyor. Gelmeyin. Defolun gidin. Şov yapma burada. İmamoğlu ve ekibine tepki gösteren Reyhanlıoğlu, ne geziyorsun sen Türkiye'yi, sen İstanbul'una bak. Gelmeyin, defolun gidin. Şov yapma burada. İngiliz uşağı. Defol. Devlet burada, ifadelerini kullandı. Yanındakiler araya girmeye çalışırken İmamoğlu'nun tamam tamam sakin. Sen normal değilsin hanımefendi. Acını paylaşıyorum dediği duyuluyor. İmamoğlu'nun yanındakiler ise Reyhanlıoğlu'na tepki gösterdi. İlginizi çekebilir. Deprem faciasında üçüncü gün. Acının boyutu giderek artıyor. Canlı yayında isyan etti. Elindeki kağıtları fırlattı. Deprem sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Canlı yayın açıp alay ettiler. Otomobil satışlarında deprem detayı. İlanlar dikkat çekti. Bunlar ilgini çekebilir. Günlük ürünlerinde %45 e-varan indirimli fiyatlar derma ile. You may want to look at in Fatih Mahalli Alcident Lires ricadesi. haber bültenimiz devam ediyor da dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Twitter çöktüğünü sorunun kaynağını açıkladı değerli izleyenler. Twitter çöktüğünü sorunun kaynağını araştırdı. Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? Peş peşe gelen şikayetlerden sonra sorunun kaynağını Cüneyt Özdemir açıkladı değerli izleyenler. Son dakika haberine göre bazı kullanıcıların sosyal medya platformu Twitter'a geliş yapamadığı rapor edildi. Çok sayıda kullanıcı Twitter çöktü mü sorusunun yanıtını araştırıyor. Kullanıcı raporları ise Twitter'da problemlerin olduğuna dair işaret ediyor. Güresel bazda bir sorun söz konusu değil gibi görünüyor. Twitter çöktü mü? Twitter'a neden girilemiyor? Soruların yanıtını merak edilirken gazeteci Cüneyt Özdemir konuyla ilgili açıklamada yaptı. Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? Peş peşe gelen şikayetlerden sonra sorunun kaynağını Cüneyt Özdemir açıkladı. 8 Şubat 2023 16 11 son güncelleme 8 Şubat 2023 19 12 Son dakika bilgisine göre bazı kullanıcıların sosyal medya platformu Twitter'a giriş yapamadığı rapor edildi. Çok sayıda kullanıcı Twitter çöktü mü sorusunun yanıtını araştırıyor. Kullanıcı raporları ise Twitter'da problemlerin olduğuna işaret ediyor. Küresel bazda bir sorun söz konusu değil gibi görünüyor. Twitter çöktü mü? Twitter'a neden girilemiyor sorularının yanıtı merak edilirken gazeteci Cüneyt Özdem'in konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Takip et. Twitter çöktü mü? Sorusunun yanıtı aramıyor. Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Twitter'da bazı kullanıcıların yaşadığı sorun merak konusu oldu. Bazı kullanıcılar Twitter'a erişim sağlayamadıklarını iddia ediyor. Çok sayıda kullanıcı tarafından ise Twitter çöktü mü, sorusunun yanıtı ve ve Twitter'da bir problem olup olmadığı araştırılıyor. İşte detaylar. Twitter çöktü mü? Twitter'da erişim sorunu mu var? Yaşanan arızaları ve kesintileri bildiren internet sitesi Don Detektör'e göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğuna işaret ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da Twitter ile ilgili açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, bunun sonucu yardım çığlıklarının daha az duyulmasıdır. İşte CHP lideri Kılıçdaroğlu o tweeti. Yardımlaşma koordinasyonu için sahada bulunan arkadaşlarıma VPN kullanmalarını söyledim. Aklını yitirmiş iktidar sosyal medya iletişimini kesti. Bunun sonucu yardım çığlıklarının daha az duyulmasıdır. Gizlemeye çalıştığınız her şeyi biliyoruz. Açıklamanızı bekliyoruz. Twitter ve TikTok'a BTK müdahalesi. Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube'daki deprem canlı yayında iletişim başkanlığında yetkililerle görüşme yaptığını, Twitter ve TikTok'a BTK tarafından müdahale edildiğini aktardı. Özdemir canlı yayında yaptığı açıklamada iletişim başkanlığının Twitter'ı ilgili yasalar gelince BTK'nın kestiğini duyurdu. Özdemir ayrıca Twitter'ın para cezasını ödemediği için kısıtlama getirildiğini de ayrıca belirtti. Bunlar ilgini çekebilir. Prinsipyal Beyde Mahallesi Alo Physicians Delivery. Art transplantasyon pulmoner İnkalten Kirçan. Diplasekontansiyesi her transplantan Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Borsa İstanbul 5 gün kapalı olacak değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Türkiye'yi sarsan ki deprem sonrasında Borsa İstanbul 5 gün kapalı olacak. Türkiye'yi sarsan depremler sonrasında Borsa İstanbul'dan son dakika başlaması geldi. Bugün işlemlerin durdurmasının ardından Borsa İstanbul'un 5 iş günü kapalı olacağı belirtildi. Ayrıca bugün yapılan işlemlerin iptal edildiği açıklandı. Son dakika Türkiye'yi sarsan 2 deprem sonrasında Borsa İstanbul 5 gün kapalı olacak. 8 Şubat 2023 11.14 son güncelleme 8 Şubat 2023 17.38 Türkiye'yi sarsan depremler sonrasında Borsa İstanbul'dan son dakika açıklaması geldi. Bugün işlemlerin durdurulmasının ardından Borsa İstanbul'un 5 iş günü kapalı olacağı belirtildi. Ayrıca bugün yapılan işlemlerin iptal edildiği açıklandı. Takip et. Son dakika, Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından borsada bugün işlemlerin durdurulması kararı alındı. Kararın ardından yapılan açıklamada borsanın 5 iş günü kapalı olacağı ve bugün yapılan işlemlerin iptal edildiği belirtildi. İki kez devre kesici uygulanmıştı. Bugün, BIST Endeksinde düşüşün %5 ve %7 sınırını aşması sonrası sırasıyla saat 10. 12 01 ve 10.42.31'de endekse bağlı devre kesici sistemi çalışmıştı. Son dakika, Borsa'da işlemler tamamen durduruldu. Endekse bağlı devre kesici sisteminin ikinci kez çalışmasının ardından, Borsa İstanbul Anonim Şirketi tarafından yapılan duyuru ile işlemler tamamen durduruldu. Borsa 5 gün kapalı olacak. Bugün işlemlerin durdurulmasının ardından yapılan açıklamada borsanın 5 iş günü kapalı olacağı ve 8 Şubat, bugün tarihinde gerçekleştirilen işlemlerin iptal edildiği açıklandı. Yapılan açıklama şöyle. Deprem felaketi sonrasında yaşanan volatilite artışı ve olağan dışı fiyat hareketleri nedenleriyle borsamız piyasalarının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir şekilde işleyişini teminen. Borsa İstanbul AŞ Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeni'nin 39. maddesinin 1. fıkrası uyarınca pay piyasası ile vadeli işlem ve opsiyon piyasası bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11.00 itibariyle 5 iş günü süreyle 14. Şubat 2023 akşamına kadar kapatılmasına ve kapatılan pazarlarda sağlıklı fiyat oluşumuna imkan sağlamayan düşük işlem hacmi de dikkate alınarak 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin biyaş yönetmeninin, emirlerin ve işlemlerin borsa tarafından iptali, başlıklı 33. maddesinin bir. C. uyarınca iptal edilmesine ve söz konusu kararların sermaye piyasası kuruluna iletilmesine karar verildi. 22 Mart 2021'den bu yana en sert düşüş. Üstüz Endeksi dün günü %8,62 değer kaybıyla 4505 puandan tamamladı. Borsa böylelikle 22 Mart 2021'den bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirdi. Pazartesi günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Borsa İstanbul'da dün de düşük işlem hacminin gerçekleşti. Toplam işlem hacmi 56 ise 4 milyar lira düzeyinde belirlendi. Bunlar ilgini çekebilir. Ben Siyeri Berkırksız. İstiyese stratejisi değil, Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatleri bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Beşiktaş transferi açıkladı. Kayseri tepki gösterdi değerli izleyenler. Beşiktaş, Onurbulu transferi açıkladı. 2025-2026 sezonuna kadar dedim. Kayseri Spor, Onur Bulut'un sözleşmesini geçtiğimiz günlerde 3 yıllığına uzatmıştı. Beşiktaş yaptığı açıklamada Onur Bulut ile sözleşme imzaladığını duyuyoruz. Beşiktaş, Onur Bulut transferi açıkladı. 2025-2026 sezonuna kadar. 8 Şubat 2023 19:02 02 son güncelleme, 8 Şubat 2023 20:09. Kayserispor Kayseri Spor, Onur Bulut'un sözleşmesini geçtiğimiz günlerde 3 yıllığına uzatmıştı. Beşiktaş yaptığı açıklamada Onur Bulut ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Takip et. Onur Bulut. Türkiye. Yaş 29 pozisyon defans. Oynadığı takım Yukatel Kayseri Bor. Tüm istatistikler için tıklayın. Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi geldi. Geçtiğimiz günlerde Kayseri Spor ile yeni sözleşme imzalayan Yıldız oyuncu, siyah-beyazlı ekibe resmen transfer oldu. Beşiktaş'tan açıklama. Kulübümüz, profesyonel futbolcu Onur Bulut ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız. Beşiktaş yeke. Futbolcuyu ayartmaktan. Kayseri Spor Basın Sözcüsü Samet Koç, futbolcumuz Onur Bulut, avukatı marifetiyle kulübümüze tek taraflı fesih bildirimi yapmıştır. Ancak belirtmek isterim ki TFF'ye sunulan sözleşmede futbolcumuza tek taraflı fesih hakkı tanınmamıştır. Oyuncumuzun çıkış bakiyesi olduğunu düşünen büyük kulüplerin sözleşmeyi dikkatle incelemesini, aksi halde futbolcuyu ayartmaktan suçlu duruma düşeceklerini hatırlatırız. Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı bu yakışıksız paylaşımı kınıyorum. Ülkenin 7 gün yaz ilan ettiği bir ortamda Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı bu yakışıksız paylaşımı kınıyorum. Gerçekten gündemimiz onur mu? Tüm konsantrasyonumuzu deprem yardımına ayırdığımız bugün, biz kulüp olarak depremzedelere daha fazla nasıl yardım edebiliriz diye uğraştayız. Kayseri'de fırınları kapatıp tırlar kiralayan kulübümüz ekmekleşindedir. Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı bu davranışı acımızın hafiflediği, milletimizin yasının bittiği günlerde açıklama yapacağız. 3 Yıllık Sözleşme Kulüpten yapılan açıklamada, Onur Bulut'un 3 yıllık sözleşmesinin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirildiği aktarılmıştı. Açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremden dolayı geçmiş olsun dileği de iletilmişti. Bunlar ilgini çekebilir. Bergis Normaleşuhu, Englidgesundlaufen, Firim. Ama haber bir devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. EPDK duyurdu deprem bölgesinde yüzde yüzleri değerli izleyenler. Son dakika haberine göre EPDK'dan deprem bölgesi ile ilgili akaryakıt açıklaması geldi. Yüzde yüzün üzerinde arttı dedi. Son dakika haberine göre EPDK'dan yapılan açıklamaya göre deprem öncesinde 10 ilimizde yaklaşık 6 bin öndürte akaryakıt satılmışken. Depremin adından bu rakam yüzde yüzün üzerine artarak yaklaşık 13 milyon doları ulaşmıştır. Dolar. Son dakika, EDDK'den deprem bölgesi ile ilgili akaryakıt açıklaması yüzde yüzün üzerinde arttı. 8 Şubat 2023 1649 son güncelleme. 8 Şubat 2023 1652. Son dakika haberi. EPDK'dan yapılan açıklamada, deprem öncesinde 10 ilimizde yaklaşık 6 milyon litre akaryakıt satılmışken depremin ardından bu rakam %100'ün üzerinde artarak yaklaşık 13 milyon litreye ulaşmıştır, denildi. Takip et. Son dakika Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, EPDK tarafından 10 ili etkileyen deprem sonrası bölgede akaryakıt sıkıntısı yaşanmaması için çalışmalara devam edildiği açıklandı. Açıklamada depremin yaşandığı ilk andan itibaren akaryakıt demininde herhangi bir sorun ya da zaman kaybı yaşanmaması için gerekli adımların atıldığı ve mevzuata yönelik bütün kısıtların kaldırıldığı ifade edildi. Ayrıca deprem öncesinde afetin yaşandığı 10 ile yaklaşık 6 milyon litre akaryakıt satılmışken depremin ardından bu rakamın %100'ün üzerinde artarak yaklaşık 13 milyon litreye ulaştığı da bildirildi. Hiçbir stok sorunu söz konusu değil. İklim koşulları ve depremin şiddetinden etkilenen bazı yolların durumu sebebiyle kimi noktalara ikmal güçlüğü yaşandığı bilgileri de yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Bu süreçte bölgeye gönderilen 787 tankerin yaklaşık tonajı 23,6 milyon litre olup, buna göre bölgeye teslim edilen akaryakıt miktarı 15,3 milyon litre seviyesindedir. Kalan kısmın büyük çoğunluğu da gün içinde teslim edilecektir. Bütün vatandaşlarımız müsterih olmalıdır ki hiçbir stok sorunu söz konusu değildir. Zira Mersin'deki Ataş Depolama Tesisleri, Hatay'daki Depolama Tesisleri, Tüpraş Batman ve Kırıkkale Rafinerileri, Diyarbakır Depolama Tesisleri 7-24 hizmet vermekte ve bayilerimize tam kapasite ile akaryakıt ikmanı yapabilmektedir. Başta petrol ve sahada görev yapan bayilerimiz ile birlikte Enerji Bakanlığımız ve AFAD'ın koordinasyonunda tek bir vatandaşımızın dahi akaryakıt sıkıntısı yaşamaması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. İHA Bunlar ilgini çekebilir. Demininde. Ana haber. Ülkemiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Yaşadığı olay anlattı. Mezarlıkta oturan insanlar var dedi değerli izleyenler. Selçuk İnan ve Gökhan Zan depreme yaşadığı o anları anlattı. Bir oyuncumun kaburgası kırıldı. Çoğu akrabamı kaybettim dedi. Kasıpaş terörü direktörü Selçuk İnan deprem esnasında yaşadıklarını an anlattı. Hatayspor ile oynadıkları maçtan sonra kötü hava şartları nedeniyle Hatay'da kalan Kasıpaş'a ekibi depremi orada yaşadı. Gökhan Zan da bu açıklamanın ardından canlı yayına bağlanarak Bölger son büyük yeri Selçuk İnan ve Gökhan Zan depremde yaşadığı o anları anlattı. Bir oyuncumun kaburgası kırıldı, çoğu akrabamı kaybettim. 8 Şubat 2023-2030 son güncelleme, 8 Şubat 2023 21:28 Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan deprem esnasında yaşadıklarını anlattı. Hatay Spor ile oynadıkları maçtan sonra kötü hava şartları nedeniyle Hatay'da kalan Kasımpaşa ekibi depremi orada yaşadı. Gökhan Zanda bu açıklamaların ardından canlı yayına bağlanarak bölgeden son bilgileri aktardı. Takip et. Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, Kahramanmaraş merkezi meydana gelen deprem sonrası açıklamalarda bulundu. Takım olarak Hatay'da olduklarını söyleyen Selçuk İnan, bir oyuncusunun kaburgasının kırıldığını ifade etti. Bu sözlerin ardından Gökhan Zan da Habertürk canlı yayınına bağlanıp son durumu bildirdi. Su yok, elektrik yok. Gökhan Zan, su yok, elektrik yok, çadır hiç yok. Buradaki insanlar soğuktan ölecekler. Artık enkaz altındakilerin cansız bedenlerini bekliyoruz. Herkesin umudu tükendi. Ne olur sesimizi duysunlar. Çocuklar, bebekler, yaşlılar soğuktan ölecek. Ne olur sesimizi duysunlar. Marketin açıldığını gördüm. Gökhan Zan, Alkaç. En hızlı bir şekilde gıda, su ihtiyacı karşılanmazsa bu insanlar ne yapabilir? Marketin açıldığını gördüm. Kendine aldı, evine götürdü. Bizzat şahit oldum buna. İnsanlar ne yapsın? Bu durumlar oluyor. Takımım oteldeydi. Süper Lig'de deplasmanda oynadıkları Atakaş Hatay Spor maçının ardından kötü hava koşulları nedeniyle bölgede kaldıklarını ve depremi orada yaşadıklarını belirten Selçuk İnan, takımının çelikten yapılan otelde kaldığını ve orada yakalandığını söyledi. Kulüp yönetimi hemen devreye girerek tüm oyuncuları İstanbul'a götürdüğünü ifade etti. Bir oyuncumun kaburgası kırıldı. Yaşanan o anlarda bir oyuncumun kaburgası kırıldı. Gerçekten çok zor, konuşarak ifade edemiyorum. Filmlerde izlerdim, bu kadarı olmaz derdim. Yaşadığımız bu anları filmlerde izlerdim. Bu kadarı da olmaz derdim. Filmlerdekinden daha beterini yaşadık. Akrabalarımı kaybettim. Ben ailemin evinde İskenderun'daydım. Birçok akrabamı kaybettim. Hala daha inkaz altında olanlar var. Kafasında çimentolar. Deprem sonrası annem babam yanıma geldi. Kafalarında binadan dökülen çimentolar vardı. O anları asla unutamıyorum. Aklım almıyor. Yaşanan bu olayları gerçekten aklım almıyor. Film sahnesi içinde gibiyiz. Zaten ülke olarak her şeyi kusursuz yapabilen bir ülke değiliz. Birçok kişi enkaz altında ve oraya ulaşmak gerçekten çok zor. Rakam bile veremem. Orada olmayanlar gerçekten neler yaşandığını bilmiyor. Kaç kişinin enkaz altında olduğunu inanın rakam olarak bile veremem. Bunlar ilgini çekebilir. Förder Program Treppenlip. DSN Life Kent Festnikman Treppenlip Davosil. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ronaldo Türkiye için video çekecek değerli izleyenler. Melek Demiral, Ronaldo Türkiye için video çekecek dedi. İtalya ekiplerinden Atalanta forması giyen Melek Demiral, Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasının açık artırma usulüyle satışa çıkartılacağını ve elde edilecek gelirin afet bölgesi için kullanılacağını açıklamıştı. Melih Demiral, açık arttırmaya çıkartılan formaların değerinin 5 milyon TL'ye ulaştığını söyledi. Merih Demiral, Ronaldo, Türkiye için video çekecek. 8 Şubat 2023-2146 son güncelleme, 8 Şubat 2023-2146. İtalya ekiplerinden Atalanta forması giyen Merih Demiral, Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasının açık artırma usulüyle satışa çıkartılacağını ve elde edilecek gelirin afet bölgesi için kullanılacağını açıklamıştı. Merih Demiral açık artırmaya çıkarılan formaların değerlerinin 5 milyon TL'ye ulaştığını söyledi. Takip et. Merih Demiral. Türkiye. Yaş 25 pozisyon defans. Oynadığı takım Atalanta. Tüm istatistikler için tıklayın. Fatih Altaylı'nın canlı yayınına katılan Merih Demiral, Cristiano Ronaldo bana elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Türkiye için bir video çekecek dedi. 5 milyon TL'ye ulaştı. Merih Demiral, yardım amaçlı formaları satışa çıkarıyoruz. İtalya'da herkes yardımcı olmaya çalışıyor. Cristiano Ronaldo ile konuştum ve elinden ne gelirse yapacağını söyledi. DiBala ve Bonucci'nin de formalarını satışa çıkardık. 5 milyon TL'ye ulaştı yardımlar. Türkiye için bir video atacak. Sözlerine devam eden Merih Demiral, Ronaldo'nun Türkiye için bir video çekeceğini ifade etti. Bunlar ilgini çekebilir. BİBES'ten elektropat. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Günün videosunda bugün Malatya'da dehşete düşüren anlar yaşandı. Dört katlı bina. Bakın nasıl gelebiliriz. Malatya'da dehşete düşüren anlar. Dört katlı bina depremde yerle bir oldu. 8 Şubat 2023-16.30 son güncelleme. 8 Şubat 2023-16.30 Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Malatya'da hasar gören dört katlı binanın boşaltıldıktan sonra çöktüğü anların kamera görüntüleri ortaya çıktı. Takip et. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'da yıkılan binaların enkazında arama çalışmaları sürüyor. Enkazdan sağ çıkarılan vatandaşlar ambulanslarla hastaneye kaldırılıyor. Ortaya çıkan görüntülerde Battalgazi ilçesi Akpınar Meydanı'nda bir binanın çökme anı yer alıyor. İlk depremde hasar gören, boşaltılan dört katlı bina, öğle saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Görüntülerde bölgede güvenlik önlemi alan ekiplerle vatandaşları sağa sola kaçıştığı görüldü. DHA Bunlar ilgini çekebilir. Ben Siyer İber Kıksin. İstiyese stratejik yerle inmez. Keyin donluğa nütik empire. Ana haber mülterimiz devam ediyor der dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Yürekli yakan paylaşım ortaya çıktı. Dört gün önce satın aldılar enkazda can verdiler. Ev sevincini sosyal medyadan paylaşmıştı. Beş kişilik aile dört gün önce satın aldığı dairenin enkazında can verdi. Karabanmaraş'taki yıkıcı depremler ardından enkazlarına yürek yakan haberler gelmeye devam ediyor. Elbistan'da aralarında üç çocuğun olduğu bir ailenin cansız bedellerine ulaşıldı. Beş kişilik ailenin yıkılan binadaki daireyi depremden dört gün önce satın aldıklar ortaya çıktı. Ailenin bir Sabah saatlerindeki ilk depremden yara, yara almadan kurtuldukları ancak öğle saatlerindeki ikinci, ikinci büyük depremde binada bulunmalara sonucu enkaz altında kaldıkları öğrenildi. El sevincini sosyal medyadan paylaşmıştı. 5 kişilik aile 4 gün önce satın aldığı dairenin enkazında can verdi. 8 Şubat 2023-2029 son güncelleme 8 Şubat 2023-2135 Kahramanmaraş'taki yıkıcı depremlerin ardından enkazlardan yürek yakan haberler gelmeye devam ediyor. Elbistan'da aralarında üç çocuğun olduğu bir ailenin cansız bedenlerine ulaşıldı. Beş kişilik ailenin yıkılan binadaki daireyi depremden dört gün önce satın aldıkları ortaya çıktı. Ailenin sabah saatlerindeki ilk depremden yara almadan kurtuldukları ancak öğle saatlerindeki ikinci büyük depremde binada bulunmaları sonucu enkaz altında kaldıkları öğrenildi. Takip et. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden 4 gün önce Elbistan'da satın aldıkları evlerinin yıkılması sonucu enkaz altında kalan İsmail Taşkın, 40 eşi Zeriha Taşkın, 38 çocukları Seher Nur Taşkın, 9 hanım Taşkın, 7 ve Muhammed Emin Taşkın'ın 5 cansız bedenlerine ulaşıldı. Taşkın ailesinin ilk depremde hasar görmesine rağmen girdikleri evlerinin ikinci depremde yıkıldığı öğrenildi. Aydın'ın söke ilçesi Doğanbey mahallesinden uzun yıllar önce çalışmak için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine giden İsmail Taşkın, 10 yıl önce Zeliha Taşkın ile evlendi. Eşinin memleketine yerleşip sanayide kaynak ustası olarak çalışan Taşkın'ın bu evlilikten Seher Nur Taşkın, anın Taşkın ve Muhammed Emin Taşkın isminde 3 çocuğu oldu. Ev sevincini sosyal medyadan paylaşmıştı. İsmail Taşkın, birikimi ile 2 Şubat günü Güneşli mahallesinde satın aldığı dairenin tapusunun sevincini sosyal medya hesabından paylaştı. İlk depremden kurtuldular, ikinci deprem enkazı altında kaldılar. İsmail Taşkın ve ailesi 6 Şubat'ta sabaha karşı yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremden kendi imkanlarıyla dışarıya kaçarak canlarını kurtardı. Ancak 4 gün önce satın aldıkları evlerine tekrar giren Taşkın ailesi bu defa merkez üstü elbistan olan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde enkaz altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri Taşkın ailesinin 5 perdenin bugün cansız bedenlerine ulaştı. İlancı haberi alan İsmail Taşkın'ın ağabeyi Tancu Taşkın kahramanmaraş'a gitmek üzere yola çıktı. DHA Otomobil satışlarında deprem detayı İlanlar dikkat çekti. Bunlar ilgini çekebilir. Bergis Normale Şuhu Endikgesundlaufen Frilukkin Ve ayrıca bu haberimizle birlikte biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sitemize yer alan reklamlara da tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de ve daha depremsiz bir Türkiye Türkiye'de önlem almış bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle yakşamlar deriniz hoşçakalın.